Merhabalar, ben Doktor Sami Öztürk, NHS'te GP olarak çalışıyorum. Size Covid aşısı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu ana kadar görüldüğü kadarıyla Covid aşısı olanlar bu hastalığı daha hafif geçiriyorlar. Maalesef ölüm ve yan etki Kovit'ten aşı olmayanlar arasında daha fazla gözüküyor. Ben şahsen üç tane aşıyı oldum. Herhangi bir yan etkisi olmadı. Gördüğüm kadarıyla yan etkisi olan insanlarda genellikle çok hafif yan etkiler oluyor büyük ve kalıcı bir yan etki görmedim şu anda kendi hastalarımda ve akrabalarımda. Size tavsiyem bu aşıları mutlaka en kısa zamanda olmanız, kendi hayatınızı, sevdiklerinizin hayatını kurtarmanız için bu aşıları olmanız çok önemli. Aşıyı GP'nizden veya yerel eczanenizden alabilirsiniz. NHS 119'u arayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Size tavsiyem kendiniz ve sevdiklerinizle beraber Covid aşılarını olmanızdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.